5.634 sayısındaki 4, 12.749 sayısındaki 4'ten nokta nokta nokta kere nokta nokta nokta. Burada boşlukları doldurmamız istenmiş. Önce soruda bize ne söylendiğini anlayalım. 5.634 sayısındaki 4, birler basamağında. Birler basamağındaki 4 gerçekten 4'ü, yani 4'ün kelime anlamını, 4'ün gerçek değerini temsil ediyor. Şimdi de 12.749 sayısındaki 4'e bakalım. Buradaki 4, onlar basamağında, yani 40'ı temsil ediyor. Yani buradaki 4'ün değeri buradakinden 10 kere küçük. Burada 4'ü temsil ederken, burada 40'ı temsil ediyor. Yani boşluğu 10 kere küçüktür diye tamamlıyoruz. Şimdi başka bir örneğe geçelim. 3.779.264 sayısında, İkinci yedinin değeri, ilk yedinin değerinden ne kadar küçüktür? İkinci yedinin değerinin, birinci yedinin değerinden ne kadar az olduğu soruluyor. Buradaki ikinci yedi, 10 binler basamağında, yani yetmiş bine ifade ediyor. İlk yedi ise 100 binler basamağında, yani yedi yüz bini temsil ediyor. İkinci yedi, ilk yedinin onda biri değerinde. Bu yetmiş bin, bu yedi yüz bin. Yani ikinci yedinin değeri, ilk yedinin değerinden 10 kere küçük. Bir örnek daha yapalım, bunlar eğlenceli. Aşağıdaki boşlukları 25430 ve 2543 sayılarının arasındaki ilişkiyi gösterecek şekilde tamamlayınız. Güzel. 25430 sayısı 2543'ten 10 kere büyüktür olmalı. Bunu alıp yani 2543'e alıp onla çarparsanız 25.430'a ulaşırsınız. İkinci cümleyi okuyalım. 25.430 sayısındaki rakamlar, 2543 sayısındaki rakamların bir basamak nokta nokta. Bunu düşünelim. Buradaki iki binler basamağında. Burada ise iki sayısı on binler basamağında. Burada beş yüzler basamağında. Burada ise beş sayısı binler basamağında. Böyle devam ediyor. 25.430 sayısındaki rakamlar buradaki rakamların bir basamak solunda. En son ifadeye de bakalım. 25.430 sayısını 2.543'e böldüğümüzde sonucun 10 olduğunu biliyoruz. Buradaki sayı bu sayının 10 katı. Bunu sorunun ilk kısmında da zaten bulmuştuk. Evet, bu soruda tamamdır. Hoşçakalın.